Mart 2019 gündeminden bahsedeceğim. Burcunuz alan etkilerinden bahsedeceğim bu videoda. Mart ayının başlangıçta da söylediğim gibi önemli birkaç gündemi var. Uranüs burcunuzu terk ediyor ve artık boğa burcuna geçiyor. Dolayısıyla uzun süredir yaklaşık 7 yıldır yaşamış olduğunuz sıkıntılar artık son buluyor diyebilirim. Özellikle güneşi koç burcunda olan arkadaşlar için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Bilhassa e, Nisan'ın e, koç burcunun son dekanında doğan e, arkadaşlar... Özellikle son yıllarda daha büyük değişimler, daha büyük şok edici durumlar, kadersel olaylarla karşılaştı. Biliyorum koçları çok fena vurdu bu Uranüs transiti. Özellikle dolayısıyla boğa burcuna geçince sizler biraz daha rahatlayacaksınız sevgili koçlar. Bu defa bu transiti ikinci evinizde hareket ediyor olacak. Dolayısıyla parasal durumlarınız, kaynaklarınız ani şekilde artabilir, ani şekilde azalabilir. Sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz önümüzdeki 7 yıl boyunca. Sürpriz harcamalar da söz konusu olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla mali dengenizi düzenli tutmak adına e, özellikle 7 yıl boyunca biraz daha bütçenizi sağlama almayı, biraz daha riske girmemeyi tercih ederseniz e, daha faydalı olacaktır. Tabii ki çok şaşırtıcı, çok büyük, güzel paralar, kazançlar da elde edebilirsiniz. Haritanızın almış olduğu açılara göre değişecektir bu etkiler. Evet, e, Merkür Retrosu var demiştik 5-29 Mart arasında ve Balık Balıkburcu'nda sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, geçmişle alakalı meseleler Mart ayı boyunca hemen hemen gündeminizde olacak diyebiliriz. Geçmişte kaçırmış olduğunuz bir iş fırsatı, geçmişte yaşamış olduğunuz bir ilişki, kayıplarınız, korkularınız... Bilinçaltı problemleriniz bu Mart ayı boyunca yüzeye çıkabilir sevgili koçlar rüyalarınıza özellikle dikkat edin geçmişle alakalı bir takım mesajlar alabilirsiniz karşınıza çıkan eski dostlar eski aşklar eski haberler bunlar çok kalıcı ve belirleyici olmayacaktır özellikle biliyorsunuz retroyla geldiği için. Daha sonra Mart bitiminde bu ilişkiler tamamen son bulacaktır. Dolayısıyla bu tarz durumlar yaşarsanız kendinizi çok fazla kaptırmayın derim ben. Evet onun dışında zaten bütün iletişim konularından yanlış anlaşılmalara, bir takım aksaklıklara, engellemelere hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Dolayısıyla bu esnada dikkatimiz dağınık olabilir, uykusuz geceler yaşayabiliriz. Rüyalarımızda tuhaf tuhaf olaylarla karşılaşabiliriz. Bu süreci biraz daha içsel yapılanma gibi düşünebiliriz. Geçmişle alakalı bir toparlanma süreci olarak düşünebiliriz. Yeni bir takım adımlar atmak açısından çok uygun değildir. Özellikle işle, iletişimle alakalı yeni bir ilişkiye eski bir kişiden başlamak veyahut eski arkadaşlarla yeniden eskisi gibi olacağını düşünmek oldukça yanlış bir tutum olacaktır arkadaşlar Mart ayı boyunca. Martın başında Venüs'ün Kova burcuna geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkileriniz oldukça aktif olacaktır. Çok fazla sosyal çevreye gireceksinizdir. Özellikle yeni kız arkadaşlar edinebilirsiniz bu dönemde. Yeni olan her şey dediğim gibi kabulümüzdür ama eskiden çıkan, eskiden olan insanlar için çok uygun zamanlar değil. Daha sosyalleşeceksiniz. Daha çok hayallerinize, hedeflerinize odaklanmak isteyeceğiniz bir ay geçireceksiniz sevgili koçlar. Evet 6 Mart'ta Uranüs Boğan Burcu'na yerleşiyor. Ve aynı günün akşamında Balık Burcu'nda bir yeni ay söz konusu. Neptün'le de kavuşum yapacak olan bu yeni ay esasında dediğim gibi sizi içsel manada yeniliklere götürecek ve gerçekten artık bazı konularda kendinizi toparlamanız gereken, kendinizi yenilemeniz gereken bir sürece girdiğinizi hissedeceksiniz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz, kendinizle alakalı kayıplarınız, ön yargılarınız, değer yargılarınız, bilinçaltı sorunlarınız, ee, i̇çinizde saklı tuttuğunuz bir takım duygular açığa çıkacaktır ve bunlarla alakalı yeni bir takım e, değişiklikler ve alışkanlıklar edinmek durumunda kalacaksınızdır sevgili koçlar. Biraz daha içinize kapandığınız e, dönemler yaşayacaksınız anlamına geliyor Mart'ın başında özellikle 13 Mart civarında güneşin plüto ile olumlu bir açısını görüyoruz. Dolayısıyla e, Hayat hedeflerinizde ve hayallerinizde önemli bir dönüşüm, değişim yaşayabilirsiniz. Önemli bir takım kararlar alabilirsiniz bu esnada. Ee... İçsel yolculuğunuzun bu kararı almanız konusunda e, önemli bir etkisi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü hem kariyerinizi hem gelecek hayallerinizi etkileyen ama aynı zamanda e, bir takım sorunları ve dertleri açtıktan sonra verebileceğiniz kararlardır bunlar. Çok büyük dönüşümlerdir, çok büyük değişimlerdir. Bunlarla alakalı önemli değişiklikleri 13 Mart civarında yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Evet 14 Mart'ta Mars boğa burcuna geçiyor sizin ikinci evinize biliyorsunuz Uranüs de boğa burcuna geçmişti. Dolayısıyla parasal gündemler, kaynaklarınız, özgüveniniz, değeriniz gibi konular hayli gündemde olacak. Para kazanma motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Yeni bir takım kazanç kapıları elde edebilirsiniz. Çok hırslı hissedebilirsiniz kendinizi bu alanda. Çok fazla sağa sola saldırmadan, ne olduğunu bilmediğiniz projelere girmeden bu süreci atlatırsanız güzel kazançlar, güzel paralar elde edebilirsiniz. Tabii ki harcamalarınız da çok fazla olabilir bu dönemde. Kazançlarınız konusunda biraz agresif bir tutum ser gireceğinizi söylememiz e, sanırım doğru olur. 21 Mart'ta e, terazi burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay var. E, sizin 7. evinizde ve karşınızda. Dolayısıyla e, 21 Mart civarında özellikle ilişkilere yönelik e, gündemleriniz aktif olacak. E, evli bir koç burcuysanız evliliğinizle alakalı bir takım e, duygusal bitişler yaşayabilirsiniz. Bir takım sonlanmalar, bir takım kararlar söz konusu olabilir veya evlilik kararı alabilirsiniz. Bekar bir koç burcuysanız. Dolayısıyla e, ilişkiler açık düşmanlıkla Ortaklıklarla alakalı konularda önemli bir kapanış söz konusu olabilir. Eğer bir ortaklığınız varsa da bu ortaklıkla ilgili yeni bir düzenleme yapmanız gerektiğini fark edebilirsiniz yaşayacağınız bir takım gerilimler sonrasında. Aynı günün akşamında Venüs Mars arasında keskin bir etkileşim söz konusu ilişkiler konusunda tartışmalar, kavgalar, agresyon enerjileri oldukça hakim olabilir. Dikkatli olmakta fayda var çünkü hem 7. evinizde dolunay gerçekleşiyor hem de Venüs ve Mars'ın sert bir açısı var dolayısıyla ilişkiler, ortaklıklar diğer insanlarla kontak halinde olduğunuz her konuda bir takım kavga enerjileri bir takım tartışma enerjileri aktif oluyor olacak arkadaşlar 21 Mart civarına dikkat etmemizde fayda var diyorum karşıdan gelen tepkiler karşıdan görülen açık düşmanlıklar sizi oldukça sinirlendirebilir yorabilir dolayısıyla bu alanlarda fazla hırslı ve fazla agresif davranmamaya özen göstermenizi tavsiye edeceğim sevgili koçlar 22 Mart'ta Güneş Şiron kavuşumuyla beraber önemli bir yaramız ortaya çıkabilir yine içsel bir yaradır bu herkesten saklı tuttuğumuz kimseye açıklamak istemediğimiz bir yaramız dolayısıyla bununla alakalı derin bir hüzün derin bir sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu 20 Mart sonrası gündemin yoğunluğu da tabii bizi bu içsel kapanış evresine sürüklüyor olabilir özellikle e, sevgili koçlar. Ve ayın sonuna doğru Venüs'ün de balık burcuna geçişini gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla 12. ev gündeminiz hayli yoğun. Mart ayı sizin için gerçek manada bir içsel yapılanma diyebilirim. Özellikle meditasyon, dini ibadetleriniz, kendinize huzur verecek ne gibi alışkanlıklarınız varsa kendinizi dinlendirecek, sakinleştirecek, dış dünyadan birazcık uzaklaştıracak ve kendi anlam arayışınızı sorgulamanıza yardımcı olacak. Ne gibi alışkanlıklarınız varsa bunlarla bu dönemi atlatabilirsiniz. Özellikle huzuru bulmak isteyeceksiniz, huzurlu olmak isteyeceksiniz ama huzurlu olmak isterken daha agresif, daha girişken davranmaya kalkarsanız bu dönemden zararlı çıkabilirsiniz sevgili koçlar. O yüzden özellikle 12. ev gündemi bu kadar yoğunken ve güzel gezegenlerin etkileşimleri de mevcutken içsel motivasyonunuzu, içsel e, aleminizi güzelleştirmeniz e, ve oradan daha güçlü çıkabilmeniz sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. E, özellikle bunu belirtmek isterim. Evet ayı kapatırken Merkür Retrosu tamamlanıyor ve biraz daha rahatlıyoruz. Özellikle bu görmüş olduğumuz rüyalar, sıkıntılar, gergin süreçler birazcık daha son bulacak demektir. Eski meseleler gündemimizi bu kadar meşgul etmeyecek demektir ve Nisan ayına daha taze enerjilerle gireceğiz anlamına gelir sevgili koçlar. Mart ayını kapatırken Mars'ın gizler burcuna geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla artık parasal meselelerden yakın çevre ilişkilerine daha çok odaklanacağınız bir dönem başlıyor olacak. Mart ayının sonuyla birlikte. Evet Mart ayı biraz Şubat ayından farklı olarak gündemin hayli yoğun olduğu Enerjinin hayli yoğun olduğu Ve bu esnada ay boyunca etkili olan bir Merkür retrosunu yaşandığı bir ay olduğu için oldukça zorlayıcı ve gergin olabilir arkadaşlar. Ama... Dediğim gibi özellikle siz sevgili koçlar için büyük bir içsel yapılanma ayı olduğunu söylemem mümkün. Geçmiş meseleler büyük ölçüde halledilmeli. Önünüze nisan ayında daha iyi bakacağınız bir şekilde kendinizi toparlayabilmelisiniz sevgili koçlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer aylarda ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video hakkında görüş ve önerilerinizi aşağıda yorumlara bekliyorum arkadaşlar.